Uyuyon mu? Uyuyon mu? Uyuyon. Tamam. E, iki dakikaya oradayım. Tamam. tamam. Hadi görüş. Acaba hangisi? Which way? <gülüyor> İzmir'in Selçuk ilçesinde bulunan Keçi Kalesi'ne geldik şu anda. Burası M.Ö. 300'lü yıllarda yapılmış. Yani şu anda 2300 yıllık bir kalede bulunuyoruz. Bu kalenin yapılma amacı Efes Sardes kentleri arasındaki yolu gözetlemek aslında. Sardes kenti de Manisa'nın Salihli ilçesinde yer alıyor ve Lidyalıların başkenti. Paranın bulunduğu kent olarak biliniyor. Efes de zaten çok yakında. Biraz sağımızda kalıyor. Kalenin rakımı ise 300 metre ve bulunduğu dağın ismi alamandığı diye biliniyor. Neden Keçi Kalesi burası? Buraya Keçi Kalesi denmesinin iki tane sebebi var aslında halk arasında bilinen. Bir tanesi fethedilemeyen bu kaleye bir komutan keçilerin boynuzlarına fenerler bağlayarak bir sürü gönderiyor. Bunu gören kale muhafızları da kendilerine çok büyük bir ordunun yaklaştığını düşünerek kaleyi terk ediyorlar. İkinci sebebi de buraya çıkışın çok zorlu olması kaynaklı ancak keçiler çıkabilir gibisinden Keçi Kalesi diye söyleniyor. Normalde çıkarken normalde diyorlar ki 55 dakikada falan bir saatte çıkılıyor. Yani bizim bir saat 45 dakika sürdü. <Gülüyor> ama yani işte drone uçurduk, video çektik, geri döndük vesaire. Ondan inerken de 45 dakikada indik. Daha hızlı ineriz diye düşündük ama yani yol uzun. iki kilometre diyorlar aşağıdan yukarıya e, yürüdüğünüz patikaya. Yükseklikte dediğimiz gibi 300-350 metre. Güzeldi, tavsiye ederiz yani. Sen neler misin? Sen nasıl? Sence ben e, inerken çok yoruldum. <gülüyor> Bacaklarım çok ağrıdı. Yani e, o yüzden biraz inerken zorlandım. Hatta galiba inerken, çıkarken daha çok zorlandım gibi hissettim. Çünkü hep ayağım burkundu. Aynen, ayak burkma <gülüyor> ihtimali içindim. yüksek. Aynen. Ama onun dışında güzeldi yani. Hani o tatlı yorgunluk dışında çok harikaydı. Şu an saatte 10.30. Ne evet. güzel bir aktivite bitirdik. Evet, aynen öyle. Suratın Gerçekten. da kirli. <gülüyor> İğrençtir. Saçlarım da <gülüyor> iğrenç olabilir. <gülüyor> bu şekilde. Bu tamam. videoluk bu kadar o zaman. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.